Evet, az kaldı. Yani kitabın tevhidini bitirmiş olacağız. E, bu kaderle ilgili kısımlar geçtikten sonra diğer kısımlar daha hızlı ilerleyeceğiz. Yani nübüvvet zaten okuduk. Son kısımlar daha hızlı gider. En ağır yer bu kaderle ilgili, insan fiilleriyle ilgili yerde. Buralarda bitirdikten sonra daha hızlanırız. Şimdi ecelde kaldık, 104. Hocam bundan sonra yine bir kitap daha okur muyuz? şöyle, yani bu okumaya devam ederiz. Standart hale geldi. <gülüyor> Bunu bir bitirelim de. İnşallah hocam. Benim niyetim e, tevhidata başlamak. Tevhidata başlarız. Daha hızlı gider. 17, e, yani 250 sayfa, 300 sayfa bir cizmin ortalaması. Başlarsak, belki iki senede biter, belki üç senede biter ama başlarsak biter. başlamasak hiç bitmez. İnşallah hocam. Yani onun için kendimizi zorlayalım diye e, akşam vakti değil de örneğin pazar günü e, sabah namazından sonra diyelim önü 6 ile 8 gibi düşünüyorum veya cumartesi gün 6 ile 8 gibi yani sabah namazı sonrasında tefsir okuması olsun gibi düşünüyorum. Onu konuşuruz kendi aramızda. Bu bitsin. Bir plan yaparız. Haftada bir gün 2 e, saat okuruz, 3 saat okuruz. Sabah namazından sonra ayarlarız. Başlayalım bakalım. Ecel meselesi. Sayfa 309 Ecel meselesi. Sonra kâbi Hasman'a onu susturacak bir soru sormuştur ki Allah en iyisi bilendir, şöyledir. Mu'tezliğe göre Allah Teala insan ömrünü için belli bir süre belirler. İnsanın bu süre boyunca hayatta tutması onun fiilidir. Ve Allah bunu yapmayı diler ve onun için bu süre zarfında rızıklar takdir etmiştir. Burada okuduğumuz kısımlar en alta kadar tamamen Kabe'nin aktardığı kısımlar Hasman'a onu susturacak bir soru sormuştur. Şöyledir. mutezileye göre Allah Teala insan ömrü için belli bir süre belirler. İnsanı bu süre boyunca hayatta tutması onun fiilidir ve Allah bunu yapmayı diler ve onun için bu süre zarfında rızıklar takdir etmiştir. Sonra Allah kullarından birine bir güç sağlar ve onunla diğer kulun Allah'ın kendisi için belirlediği süreyi tamamlamasına engel olur. Bu engel olmanın altını çizdik. İleride tartışma konusu olacak. Şimdi Allah belli bir hayat belirler. Sonra Allah kullarından birine bir güç sağlar. İttihat, kabl-el öncesinde bir potansiyel güç verir. Ve onunla diğer kulun Allah'ın kendisi için belirlediği süreyi tamamlamasına engel olur. Yani kişi cinayet işler. 60 yaşında ölecekken 30 yaşında ölür. Ee, ama Allah'ın belirlediği bu süreyi diğer kulun cinayeti engeller. Alemlerin Rabbinin vaat ettiği şeyi gerçekleştirmesine engel olur. Yani 60 sene belirlemişti. Alemlerin Rabbinin vaat ettiği o 60 senenin gerçekleşmesine o katil öldürerek engel olur. Gene engel olurduğun altını çizdik. Allah o fiili dilemesine rağmen, Allah ile fiil arasına girer. Allah 80 sene yaşasın diye dilemesine rağmen, bu katil onu öldürerek Allah'ın vaat ettiği ile o, o fiil arasına girer ve vaat kesilir. Bu fiil de kulun hayatını bedeninde sürdürmesini sağlamaktır. Normalde 80 yaşına kadar vaat etmişti, hayatını 80'e kadar türdürecekti. Katil kişi araya girer, engel olur. Örneğin 40 yaşında o kişi ölmüş olur. Böylece kul düşmanını öldürmek suretiyle Allah'ın iradesini engel olur. Dolayısıyla kulun fiili Allah'ın vaadinden dönmesini gerektirmiş, ona boyun eğirmiş. Yani Allah 80 insanı yaşayacak diye vaat ettiği halde. O gerçekleşmemiş ve onu fiilinden alı koymuş olacaktır. Bütün bunlar da Allah'ın onu bunlara güç getirir kınması sayesindedir. Yani Allah okula istiğaret kabul etti değil. Yani fiilden önce güç verdiği için o katil gitti öldürüldü. Bu şekilde 80 sene yaşamasını vaad gerçekleşmesini engelledi. Bu engellemesi Allah'ın ona verdiği o güç sayesindedir. Bu akli bakımdan acizlik ve yasayı çiğnemek midir, değil midir? Yani bunu anlattıktan sonra bu akli bakımdan acizlik ve yasayı çiğnemek midir, değil midir? Kabe bu soruya Müslümanların verdiği şu cevabı verir. Şimdi... Ee, metinde parantez içinde köşeli parantez içinde eklenen kısımlar mütercimin kısımları. ben burada burada ehli sünnete mensup diye mütercimin yazdığı kısmın üzerini çizdim. Benim kanaatime göre, metnin akışına göre burada bilinçli olarak Müslümanların ifadesi kullanılıyor. Niye bilinçli olarak kullanılıyor? Biliyorsunuz bilgi kaynaklarından haber diye bir bilgi kaynağı var. O çoğunluğun, yarat söyleme, ihtimal taşımayan çoğunluğun başkasına aktardığı haber olarak kullanılıyor. Buna atıf atfen, yani Müslümanların çoğu, bu Şia olur, Sünni olur, fark etmez. Müslümanların çoğu bu görüşü kabul ediyor diye karşı tarafa gösterebilmek için bilinçli olarak Müslümanlar kelimesi kullanılıyor. O yüzden bu genel ifadeyi Ehl-i Sünnet diye daraltmak akışına uymuyor. Mehmet Demirsel'in başına uymadığı için. Benim kanaatim bunun ehli sünnet diye diye daraltmamak gerekir. Genel okuyalım. Kabe'yi bu soruya Müslümanların, yani çoğunluk Müslümanların verdiği şu cevabı verir. Bu mesele her şeyle ilgili olarak söylenmesi gereken çerçeve içinde yer alır ki şudur. O şey var olmasaydı Allah'ın bilgisinde nasıl yer alırdı? Bu söz Müslümanların nezdinde Allah'ın bilgisinde var olan şeyin dış dünyada vuku bulan o şey olduğunu kabul etmeye dayanır. E, Müslümanların kabul ettiği şey şu. Allah'ın bilgisinde var olan şey dış dünyada vuku bulur. Allah biliyorsa o şey gerçekleşir. Allah'ın bilgisinde var olan şeyin dış dünyada vuku bulan o şey olduğunu kabul etmeye dayanır. Dolayısıyla Allah'ın ilim ve kudretinde başlangıçta o süreden başkasını okur için ömür olarak belirlemesi olsaydı ve Allah'tan başka bir süre belirleseydi ve Allah başka bir süre belirleseydi, bu değil, o gerçekleşen süre Allah'ın ilminde yer alırdı. Sonra Kabe kendi görüşüne döner ve şöyle söyler. Zalim, o kişiyi eceli geldiği için öldürseydi Kınanmayı hak etmezdi. O katil, zalim, o kişiyi eceli geldiği için öldürseydi kınanmayı hak etmezdi. Nitekim kişi bir başkasının koyununu kestiği için övülmeyi hak eder. Zira kesmeyi, kesmeseydi hayvan ölüp murdar olacaktır. Murdar olacaktı. Sonra kendisine şöyle bir itirazda bulunulduğunu haber verir. Onu o kişi öldürmeseydi, yani onu, o vatandaşı, o katil kişi öldürmeseydi ecelinin gelmeyeceğini kabul ediyorsun. Yani Kabe'ye yapılan itiraz aktarıyor kendisi Kabe. Kendisine şöyle bir itirazla bunu, bunun olduğunu aktarır. Siz ecel belirlendi diyorsunuz ama onu o kişi öldürmeseydi ecelin gelmeyeceğini kabul ediyorsun. Bu ne anlama geliyor? Eğer o kişi öldürmeseydi, ölmeyecekti. Seksen adını yaşayacaktı. Kâbe şöyle cevap verir. Böyle söylemekten Allah'a sanırım. Yani onu, o kişi katil öldürmeseydi, ecelin gelmeyeceğini kabul ediyorsun. Kâbe şöyle cevap verir. Böyle söylemekten Allah'a sanırım. Bilakis onu muhtemelen bir başkası öldürürdü ya da eceli gelir ölürdü. Şimdi burada niye geri adım atıyor? Yani o kişi öldürmeseydi Ece'nin gelmeyeceğini kabul ediyorsun sözünü niye kabul etmiyor? Çünkü ayetlerde Ece'nin yazıldığı, Ece'nin bir an önce bir an sonra kaymayacağı, Ece'nin değişmeyeceği ayette çok açık. Dolayısıyla oradaki Ece'li başka türlü tevhid etmek, yorumlamak mümkün değil. Yani ecel değişmez o açıdan. Bundan dolayı eğer katil o kişiyi öldürmeseydi ecelik gelmeyecektir sana göre denilmesini, Kabul etmiyor. Böyle söylemekten Allah'a sığınırım. Bilakis onu muhtemelen bir başkası öldürürdü ya da geceli gelir ölürdü. Sonra Kâbi aşağıdaki ayet ve hadisi delil getirir. Bir canlının ömrünün uzun olması da kısa tutulması da mutlaka yazgıya uygun olarak gerçekleşir. Fatır suresindeki bir canlının ömrünün uzun olması da kısa tutulması da mutlaka bir yazgıya. Bir kadere uygun olarak gerçekleşir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurur. Sıla-i rahim akrabalarla ilişkileri güzel sürdürmek ömrü uzatır. Kabe sonrasında şöyle söyler. Kulun belirli bir yaşam süresi vardır. Allah bu süreyi sıla-i rahim ile uzatır. Ve lef de sıla-i rahim yaparsa eceli şudur, yapmazsa da budur şeklinde kaydeder. Şimdi burada kenara eksi koydum. İleride e, şöyle olursa böyle olur, böyle olursa böyle olur gibi ihtimalli şekilde söylenmesini eleştirecek maturide. Hadisi aktardıktan sonra kâbi, kulun belirli bir yaşam süresi vardır. Allah bu süreyi sırayı rahim ile uzatır ve lehde sırayı rahim yaparsa eceli şudur, yapmazsa da budur şeklinde kaydedilir. Bunu eleştirecek ileride. Sonra Kabe Sefihliğine, saçmalıklarına döner ve salt kuruntularına dayanarak şöyle karşı itirazda bulunur. Şöyle denirse, bunda sadece engellenmenin kaldırılması vardır. Başka bir şey yoktur. Bunda sadece engellenmenin kaldırılması vardır. Başka bir şey yoktur. Güçte ise fiil vardır. Kabiye şöyle cevap verir. Kabe şöyle cevap verir. Güçte de sadece güçsüzlüğün ortadan kaldırılması vardır. Güçte de sadece güçsüzlüğün ortadan kaldırılması vardır. Güç diye okuduğumuz yerler kudret. Kudrette de sadece güçsüzlüğün, yani kudret, güçsüzlüğün, acizliğin ortadan kaldırılması vardır. Başkası değil. Şöyle devam etmiştir. Güç beni fiile zorunlu kılsaydı, fiile dahil edilmiş ve sürüklenmiş olurdum. Dolayısıyla o fiil benim değil başkasının olurdu. Buraya kadar ki anlatılan şeyler Kabe'nin eserinden kendi aktarımları şöyle söylenirse böyle söylerim diye cedel dediğimiz soru cevap tarzındaki aktarımlar. Şeyh Ebu Matur Allah ona rahmet eylesin şöyle demiştir. Kabe'nin sözleri ve karşılaştığı itirazlar üzerinde dikkatle düşünen kimse Kabe'nin kendi sözlerini ve ona yöneltilen itirazları dikkatle düşünen kimse, onun cevap çizgisinden saptığını anlar. Ancak biz onun saptığı konulardaki gafletini zikrediyoruz ki, Mu'tezile onun hasımlarıyla itiraf ettiği bütün konulardaki özrünü bilsin. Biz onun gafletini anlatıyoruz ki, Mu'tezile mezhebi o camia, Kâbî'nin hasımlarıyla ihtilaf ettiği bütün konulardaki özrünü, zayıf olduğu konuları bilsin. Çünkü Yüce Allah hakkında onun bilgisi bu kadarcıktır. Yani Allah hakkındaki bilgisi bu kadar azdır. Dolayısıyla yanlış örüm yapıyor. Niye? Şurayı atıf yapacak. E şöyle yaparsa böyle, böyle yaparsa böyle gibi ihtimal söylemişti. Yani Allah her şeyi bilir. Allah da bilgisinde böyle bir ihtimal yoktur gibi eleştirecek. Allah hakkında onun bilgisi bu kadardır. Bilgisi az olduğu için hata yapıyor. Ve ona şöyle diyelim. Allah maktulün öldürüleceğini bilir mi bilmez mi? Yani Allah o öldürden kişinin öldürüleceğini bilir mi bilmez mi? Evet bilir derse ona şöyle sorulur. Onun öldürülmesi onun hayatını ortadan kaldırır ve onun ömrü son bulur mu? yoksa hayatını ortadan kaldırmaz ve ömrü son bulmaz mı? Eğer Kavi hayır derse varlık ve gerçeklik onu yalanlar. Yani öldürüldüğü zaman ölmez, öldürüldüğü zaman ecele gelmez derse e, varlık, gerçeklik yalanlar. Yani biz ölümün ne olduğunu, hayatın nasıl son bulduğunu biliyoruz. Hayır derse varlık, gerçeklik onu yalanlar. Evet derse şöyle sorulur. Allah bunu biliyor idiyse yani Allah onun öldürüleceğini biliyor idiyse, maktulün yaşamının sonra ermesini ve ruhunun bedeninden ayrılmasını kendisinden başkası sayesinde nasıl gerçekleştirir? Yani eceli Allah'tan e, maktulün yaşamının sonra ermesini ve ruhunun bedeninden ayrılmasını kendisinden başkası sayesinde nasıl gerçekleştirir? Yine bunu biliyor idiyse, lehde nasıl şöyle yazar? Katil şöyle yaparsa şöyle olur, şöyle yapmazsa şöyle olur. Yani bu nasıl Allah'ın bilgisinde böyle ihtimalle olabilir? Bu ne olacağını bilmeyen ve dolayısıyla olasılıklara göre konuşan kimsenin yapacağı iştir. Katil şöyle yaparsa şöyle olur, şöyle yapmazsa şöyle olur. Bu ne olacağını bilmeyen, dolayısıyla olasılıklara göre konuşan cahil bir kimsenin yapacağı bir iştir. Ne olacağını bilen kimse ise şöyle yazar. Şöyle olur. O olmasaydı öyle olurdu. Falanca kimse inkar eder ve Allah'ın öfkesini hak eder. O inkar etmeseydi iman ederdi ve Allah'ın sevgisini hak eder. Ne olacağına dair kesin bir şey söylemek sizin ya şu olur ya da bu demeye gelince bu sonuçları bilmeyenlerin işidir. Yani Allah'ın ya şu olur ya bu olur demesi Mümkün değil, bu sonuçları bilmeyenlerin işidir. Bilen kişi nasıl söyler? Ne olacağını bilen kimse şöyle söyler, şöyle ilimde veya levhte yazar, şöyle olur. O olmasaydı böyle olurdu. Falanca kimse inkar eder ve Allah'ın öfkesini hak eder. O inkar etmeseydi, iman ederdi, Allah'ın sevgisini hak eder. Ne olacağına dair kesin bir şey söylemeksizin, ya şu olur, ya bu olur demeye gelince bu bilmeyenlerin işidir. Sonra bu yani iki seçenekli ifade ya şu ya bu olay olmadan önce olacağını bildiren bir haber olarak nasıl görülebilir? Yani olay olmadan önce olacağını bildiren bir haber olarak nasıl görülebilir? Çünkü zaten bütün insanlar da şu kadarını bilir. Falanca kimse ya öldürülecek ya da kendi söyleyecek. Yani bunu insanlar da söylüyor. Falanca kimse ya öldürülecek ya kendi söyleyecek. Allah'ta da ya şöyle ya böyle yazılıysa Allah'ın eceli önceden belirlemesi ilminde olması nasıl mümkün olur? Zaten insanlar da bu kadarını bilir. Falanca kimse ya öldürülecek ya kendi söyleyecek Veya ya iman edecek ya inkar edecek. Falanca vakitte ya hareket edecek ya hareket etmeyecek. Böylesi bir levh tahta. Her gemide bulunan bir levhdir, tahtadır. levh mahsus, mahpus, korunmuş levh değildir bilakis korunamamış bir levhidir. Burada atfedilen, at yapılan e, levi i mahruzluk söylüyor. Şimdi yukarıdan gelirsek, Kabe ya şöyle olur ya böyle diye başladı ihtimallere. Bunlar, e, Allah'ın ilmini ne dedi şurada? Allah hakkında, onun bilgisi bu kadarcıktır. Allah hakkında bilgisi az olduğu için bu ihtimalle söylüyor. E, bu ihtimaller her gemide bulunan bir lehftir. Normal insanların yaptığı bir iştir. Leh i Allah'ın bilgisi böyle değildir. Kuvvet ancak Allah'tan gelir. Yani buradaki birinci mesele itiraz nasıl yaptı? Allah'ın ilmi kesindir. Allah ilmindeki şeyler gerçekleşir. Allah'ın ilminde her şey ihtimalle olarak değil. Kesin olarak yer alır. Tabinin şu sözlerini değerlendirelim. Kulun eceli gelseydi Allah'ın ilminde olduğu şekliyle eceli öldürülmesi sebebiyle değişmezdi. Kul Allah'ın ilminde olduğu üzere öldürülür ama bu Allah'ın ilminde yer aldığı şekle uygun olarak yasak veya emredilen bir öldürmedir. Yine kul Allah'ın ilminde olduğu üzere iman eder veya inkar eder. Dolayısıyla bu Allah'ın ilmindedir. Her şey Allah'ın onun nereye varacağına ilişkin bilgisine dahildir. Kul o fiili işlemeseydi sonunun ne olacağı Allah'ın ilminde mevcutsa aynısı ecel hakkında da geçerlidir. Gâbinin şu sözlerini değerlendirelim. Kulun eceli gelseydi Allah'ın ilminde olduğu şekli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 Aynısı ecel hakkında da geçerlidir. Bu esasa bağlı olarak Allah kulun sıla rahim yapacağını bildiği için ömrünü sıla rahim yapmadığına ne kadar olacağını bildiği ömürden daha uzun kılmıştır. Yukarıda zikredilen bir canlının ömrünün uzun olması ya da kısa tutulması da mutlaka yazgıya uygun olarak gerçekleşir. Ayetinin durumu da budur. Çünkü kulun işlediği fiilin Allah'ın ilmi dışında olması imkansızdır. Şimdi bu okuduğumuz kısımlar e, kenara M'ye yazdım. Maturdi'nin görüşleri, yukarıdaki aktarılan görüşleri, eleştirdiği görüşler. Burada karşımıza ne çıkıyor? Allah'ın ilmi, Allah'ın ilmindeki değişmez. Allah'ın ilmine vurgu karşımızda var. Kulun işlediği fiilin Allah'ın ilmi dışında olması imkansızdır. Onların bu konuda söyledikleri makul sınırlar içindedir. Yani burada yine ehl Sünnet yazılı. Ama Müslümanlar kastediliyor. Müslümanların çoğu ne demişti? Yukarıda geçmişti. Müslümanların çoğu ne diyordu? Allah'ın bilgisinde var olan şeyin dış dünyada bulan o şey olduğu kabul ederiz. Yani Allah'ın ilminde olan gerçekleşir. Allah'ın ilminde olmayan gerçekleşmez. Allah'ın ilminde olan gerçekleşir. Allah'ın ilminde olmayan gerçekleşmez. Bu Müslümanların ortak kabulü. Şimdi bunu Atfel diyor ki onların yani Müslümanların bu konuda söyledikleri makul sınırlar içindedir. Allah'ın ilminde olan gerçekleşir, Allah'ın ilminde olmayan gerçekleşmez. Tevil ehli ayetle ilgili olarak şöyle söylemiştir. Tevil ehli derken e, Mu'tezire'yi kastediyor olabilir. Tevil ehli ayetle ilgili şöyle söylemiştir. Yukarıdaki ayet İnsan hayatının sonlanışını açıklama ve ömründen geçen her anın ömürden eksildiğine delalet etmektedir. Bir grup ise şöyle demiştir. Bu ayet, kimi insanların ömürlerini uzun, kimisinin kısa olduğu, insanların farklı uzunlukta ömürlere sahip olduğu hakkındadır. Değilse Allah bir insan için başta bir ömür belirleyip sonra fikrini değiştirmez. Bu Sonradan fikir değiştirmeye beda deniyor kelamda. Allah beda yapmaz. Fikir e, belirleyip daha sonra dönmez. Bilgisiz veya işlerinde şüpheye düşen kimseleri gibi o ömrü uzatıp kısaltmaz. Buraya da artı işareti koydum. Bu maturidinin benimsediği bir görüş. Allah Teala şöyle buyurur. Ecelleri geldiği vakit artık ne bir an geri kalır ne de bir an ileri gidebilir. Oysa Kabe'yi Sözlerinde kulların ecelleri gelmemekte, bilakis ecelleri gelmeden önce öldürülmektedirler. Yukarıda okumuştuk. Allah 80 sene bir ecel belirlediyse öncesinde katil gelip öldürdüğü zaman ecelinden önce e, e, Allah'ın vaadini engellemiş ve öldürmüş oluyordu. Oysa ayette ecelleri geldiği vakit artık ne bir an kalıp ne de bir ileri gidebilir deniyor. Kabe Sözlerinde kulların ecelleri gelmemekte. Bilakis ecelleri gelmeden önce bir cani katil tarafından öldürülmekteler. Yine ona göre Allah'ın ömrü uzatması söz konusu değildir. Bir kula ömrünü falanca vakte kadar sürdüreceğine dair verdiği sözü ve garantiyi yerine getiremeyen bir kimse bir başka kulun ömrünü sırayı rahim sebebiyle uzatmaya nasıl güç yetirsin? Bak burada ilginç. Şimdi Allah e, ecel değişmez diye söylüyor birine şu filanca vakte kadar ömür verdiği halde eğer bunu devam ettiremiyorsa o kimse başkasına sırayı rahim sebebiyle ömrünü nasıl uzatmaya güç yetirsin. Bilakis onun düşmanı onu bundan, yani garantisini yerine getirmekten alıp uyumaya güç yetirmiştir. Yani Allah'ın düşmanı örneğin bir katil, bir kafir gelip birini öldürerek Allah'ın Ecel için belirlediği o vakitten önce bunu yapıp Allah'ın verdiği o garantiyi çiğnemiştir. Allah böyle nitelenmekten yücedir. Allah böyle nitelenmekten yücedir. Ne demek şurası? Allah bir insan için başta bir ömür belirleyip sonra fikrini değiştirmez. Bilgisiz veya işlerinde şüpheye düşen kimseler gibi ömrü uzatıp kısaltmaz. Sonra Kabe'ye Kâbi şöyle Kabe'ye şöyle sorulur. Levh-i Mahfuz'da Allah'ın öldürülen kimseyi onun için belirlediği sürenin sonuna kadar yaşatacağı mı yazılıdır? Levh-i Mahfuz'da Allah'ın öldürülen kimseyi onun için belirlediği sürenin sonuna kadar yaşatacağı mı yazılıdır? Yoksa o kimsenin kendisinin o süre sonuna kadar yaşayacağı mı yazılıdır? Yoksa o kimse öldürüldüğü takdirde Allah'ın onu yaşatacağı veya o kimsenin kendi kendine yaşayacağı mı yazıldır? Kâbi birinci ve ikinci seçeneği benimseyecek olursa Allah'ın verdiği haberde yalan söylemekle ve verdiği sözden dönmekle suçlanmış olur. Allah'ın birinci ikinci ne? Allah'ın öldürülen kimseyi onun için belirlediği sürenin sonuna kadar yaşatacağı mı yazılır Eğer öyleyse önce öldürülmüş oluyor, sözü müttəham oluyor. O kimsenin, kendisinin o süre sonuna kadar yaşayacağı yazılıysa, gene önce öldürülüyorsa, gene bu söz yerine gelmemiş oluyor. Kabe birinci ve ikinci seçeneği benimseyecek olursa, Allah'ın verdiği haberde, yani işte 80 seneye kadar yaşayacak şekildeki vaatte, Ayşe yalan söylemekte, verdiği sözden dönmekle suçlamış olur. Üçüncü seçeneği benimserse, yani o kimse öldürülmediği takdirde Allah'ın onu yaşatacağı veya o kimsenin kendi kendine yaşayacağı mı? Yazılı. Öldürülmediği takdirde Allah'ın onu yaşatacağı veya o kimsenin yaşayacağı mı? Yazılı. Üçüncü seçeneği verimserse sorulur. Allah maktulün öldürüleceğini biliyor muydu, bilmiyor muydu? Allah o kimsenin öldürüleceğini biliyor muydu, bilmiyor muydu? Bilmiyordu derse Başının gövdesinden ayrılması ve Rabbinin azabında ebediyen kalmayı hak eder. Yani başının gövdesinden ayrılması artık hayatta yaşamaması gerekir. Allah'a bilgisizlik istat ettiği için. Veya Rabbinin azabında ebediyen kalmayı hak eder. Allah'ın ilmini inkar ettiği için. Biliyordu derse şöyle söylenir. Allah maktulün öldürüleceğini biliyor muydu, bilmiyor muydu? Biliyordu derse şöyle söylenir. Allah bilmediğini niçin yazmıştır? Çünkü böyle bir tavır yani levhte kul öldürülmezse ömrünün sonuna kadar yaşayacaktır şeklinde yazmak yaygın uygulamada bilgisizlerin tavrıdır. Öldürülmezse yaşayacak şeklinde ihtimalli yazmak. Öldürülmezse yaşayacak şeklinde ihtimalli yazmak bilgisizlerin tavrıdır. Ve Rabbini bilen kimselerin akılları böyle bir şeyi Rabb'e nispet etmeyi kabul etmez. Rabb'i bilen kimselerin akılları böyle bir şeyi yani bilgisizliği Rabb'e nispet etmeyi kabul etmez. Kabiye şöyle bir yaklaşımla karşı çıkılabilir. Bir kimse var ki Allah onun öldürülmeyeceğini biliyor. Ama insanlar onu öldürmek istiyor, onun peşine düşüyor. Ellerindeki bütün imkanları kullanarak onun canına kastediyor. Sonra durum Allah'ın bildiği gibi gerçekleşiyor. Yani Allah onun öldürmeyeceğini biliyor. Allah'ın bildiği gibi gerçekleşiyor. Öldürme teşebbüsünle kullanılan saydığımız araçlar öyle etkilidir ki, mesela kılıçlaştı şah damarını kesmek, başını gövdesinden ayırmak gibi öyle etkili araçlar var ki, Onları kullanıp da elinden fiilin gerçekleşmeyeceği kimseyi bulamazsın. Yani o kişiler gidip başını kellesinden ayırabilirler bu şekilde. Bunları kullanılırsa e, ölüm fiilinin gerçekleşmeyeceği kimseyi bulamazsın. Ölüm gerçekleşir. Öldürme fiilinin gerçekleşmesi ise Allah'ı yarancı durumuna düşürür. Şu var Kabe, öldürme fiilini Allah engellemiştir diyebilir. Yani Allah öldürme fiilini engellemiştir. Bu yüzden uğraştılar da öldürememişlerdir diyebilir. Bu takdirde Allah'ın olmayacağını bildiği her fiil bağlamında güçle beraber engellemenin olduğu sonucu çıkar. Yani burası engelleme kelimesinin altını çizelim demiştim. Yukarıda da geçti. Tartışma bu. Şimdi Allah insan bir fiil yapmak istediği zaman engeller mi? Buradaki örnek ne? Bir kimse var, onu öldürmek istiyorlar. Ama Allah onun öldürülmeyeceğini biliyor, ilminde öldürülmeyecek diye var. Bu durum nasıl olacak şimdi? Çünkü öyle etkili yollar var ki, kılıçla başını kellesinden ayırsalar, öldürülmemesi mümkün değil, ölmemesi mümkün değil. Allah'ın ilminde ölmeyecek diye yazıyorsa, bu durumda ne olacak? Kabe diyebilir ki, Allah engellemiştir, engellediği için öldüremezler diyebilir. O zaman şöyle bir soru akla gelir. Yani bu takdirde Allah ilminde olmayacak diye bildiği fiiller bağlamında engelleme yapar mı, engeller mi? Böyle bir sonuç doğarsa Allah'ın olacağını bildiği her fiil bağlamında kul o fiili istemeyip benimsemezse Allah'ın kulu o fiile iteceği ve sevk edeceği şeklinde bir sonuç doğar. Şimdi bu. Allah engeller, öldüremez derlerse Allah kötülüğü engeller diye sonuç ortaya çıkar. O zaman zıttı da söylenebilir. Allah ilminde namaz kılacak diye biliyorsa o kişiyi istemese de zorlama namaz kıldırır diye bu, bu sonuçta da var. Bu sonuçta da var. Bu da her iyilik ve her kötülüğün Allah'ın engellemesi veya zorlamasıyla gerçekleştiği anlamına gelir ki mutezile hasımlarının kader anlayışının böyle bir sonuca götürdüğünü sanıyordu. Oysa Mu'tezilerin kendi anlayışı da onları böyle bir sonuca götürmektedir. Şimdi burası önemli. Şimdi Mu'tezile kaderi niye kabul etmedi? Kadere kabul edersek insan özgürlüğü ortadan kalkar diye kabul etmedi. Oysa kendileri e, burada Allah biri öldürmeyecek diye bildiği zaman o kişiyi başının ke kellesinden kesme ihtimaliyle öldürülebilir. İnsanları öldürebilir. Bu durumda hayır, Allah öldürülmeyecek diyebildiği için Allah öldürme fiilini engeller, öldüremezler derse, bunu kabul ederse o zaman kötülüğü engelleyerek durdurduğunu kabul etmiş olur. Bunu zıttı da düşünülebilir. O zaman iyiliği de zorlayarak iyilik Allah yaptırır sonucu çıkar. Bu durumda insan özgürlüğü diye bir şey ortada kalmaz. Bu da her iyilik ve her kötülüğün Allah'ın engellemesi ve zorlaması ile gerçekleştiği anlamına gelir ki Muhtez ile hasımlarının, yani ehl Sünnet grubunun, kader anlayışının böyle bir sonuca götürdüğünü sanıyordu. Oysa kendi anlayışları onları böyle bir sonuca götürmüş olur. E, Kabe'nin sözünü ettiği müşriklerin serbest bırakılması meselesine gelince, meseleyi ele alan ayet, onları serbest bırakın. Şu üç şekilde yorumlanabilir. E, Tevbe suresi 5. ayet. Onları serbest bırakın yani ayeti şu üç şekilde yorumlanabilir. Bir, ayet söz konusu şeyle ilgili olarak zorluk ve engellemenin yasağın kaldırılmadığını bildirir. Ayet söz konusu şeyle ilgili olarak zorluğun e engellemenin kaldırıldığını bildirir. İki, o şeyin emredildiğini bildirir üç, o şeyin mübah kılındığını bildirir. Üç ihtimal. Bütün bunlar iyilik bağlamında mutlak ise de kötülük bağlamında kulun zorlanmadığı iyilik bağlamında mutlak ise de kötülük bağlamında kulun zorlanmadığı ve mecbur tutulmadığı kaydına bağlanmıştır. Şimdi burada zorlanır mı zorlanmaz mı meselesi var. Ee, bu bağlamda, iyilik bağlamında mutlak ise de kötülük bağlamında Kulun zorlanmadığı, mecbur tutulmadığı anlaşılır. Durum bu minval üzere ise Kabe'nin zikrettiği şeyle yani Allah'ın kulu onun istemediği fiile ettiği düşüncesiyle karşı itirazda bulunması temelsizdir. Allah'ın kendi ilminde öldürülmeyeceği yazılı olan kulu öldürmek isteyenleri engellediği şeklindeki cevabı ise doğrudur. Allah'ın ilminde öldürülmeyeceği yazarı olan kulu öldürmek isteyenleri engellediği şeklindeki cevabı doğrudur. Allah Teala Kur'an'da öncesinde yasakladıktan sonra müşriklere serbest bırakın buyurmuştur. İnsanların Allah'ım sana itaat etme gücü ver sözü güzel görülürken Allah'ım sana itaat etme gücü ver duası güzel görülürken Allah'ım sana itaat etmen, etmemin yolunu aç. Sözü güzel görülmez. Aradaki fark ne? Allah'ım sana itaat etme gücü ver diye dua etmek. Yaygın gibi kazanmış. Allah'ım bana güç kuvvet ver diye dua etmek güzel görülmüş Müslüman toplumda. Ama Allah'ım sana itaat etmemin yolunu aç. Sözü güzel görülmez. Niye? İkincisinde yol kapalı, engel var. Engel kaldır anlamı var. Allah'ım sana itaat etmemin yolunu aç. Yani engeller kaldır, sana itaat edeyim. E, bu söz güzel görülmez. Dolayısıyla bu iki fiilden e, birinde diğerinde olmayan bir hal olduğu, bu iki fiilden birinde diğerinde olmayan bir hal olduğu, yani iyilik fiillerinde mutlak serbestlik olduğu, kötülük fiillerinde olmadığı, Buna karşılık e, kötülük fiillerinde engelleme olduğu, iyilik fiillerinde ise olmadığı sabit olmuştur. Yani genel ilke ne ortaya çıkıyor? Bir kişi iyilik yapmak, iyiye yönelmek istediği zaman engelleme durum söz konusu değil. Ama kötülüğe yöneldiği zaman e, istisnai olarak kötülük engellenebilir. Bu söylenebilir. Benzer şekilde Kabe, gücün sona erdiği ve fiille beraber kudretin olmadığı vakitte fiilin gerçekleştiğini kabul eder. Kabe, gücün sona erdiği ve fiille beraber kudretin olmadığı vakitte fiilin gerçekleştiğini kabul eder. Buradaki kastettiği şey ne? İstitaat meal fiil kabul etmiyorlar. İstitaat kable fiil diyorlar. Yani kudret fiilden öncedir. Ee, önce ama e, kudret dediğimiz şey araz olduğu için iki ayrı an bulunamıyor. Önce ise, önce varsa araz olduğu için yok olacağı için fiil yapılırken güç yok. Buna atfen... Fiil yapılırken gücün sona erdiği, fiille beraber gücün olmadığı vakitte fiilin gerçekleştiğini Kabe kabul eder bu anlayışıyla. Buna karşılık fiilin meydana geldiği vakitte serbestliğin ortadan kalktığını kabul etmez ki takdir ettiği konularda doğrudan ne kadar uzak olduğu bilinsin. Buna karşılık fiilin meydana geldiği vakitte serbestliğin ortadan kalktığını kabul etmez ki takdir ettiği konularda doğrudan ne kadar uzak olduğu bilinsin. Şimdi buradaki, buradaki anlatılan şeyler, Allah insana engeller mi, engellemez mi? Şuradaki genel bir ilke aktarıldı. İyilik bağlamında mutlak, Allah engellemez. Ama kötülük bağlamında kulu engellediği durumlar olabilir. Rızık konusu. Şimdi aşağı ben yazmıştım. İyilik-kötülük arasındaki fark diye, iyilik de e, metindeki geçtiği şekliyle zorluk varsa Allah hafifletir, e, yasak varsa yasaklar kaldırılabilir, e, iyilik emredilir, e, iyilik yapılması mübah olan durumlar vardır. Kötülük tarafında yasaksa yasak kalkmaz, bir şey haramsa onun haramlığı kalkmaz. E, Allah kötülük yapın diye emretmez. Allah kötülüğü yasaklar. E, kul yapmaya zorlanmaz. Kötülükte ama engellenebilir. Şimdi burada bu ayrıntılı konuşulabilir. Yani iyilik kul yapmaya teşvik edilir, engellenmez. E, ama kötülükte yapmaya zorlanmaz, engellenebilir. E, bunun örneği ne olabilir? Aklınıza örnek geliyor mu? E, kul iyilik yapmak istiyor, hiçbir şekilde engellenmez. Ama kötülük yapmak istiyor, istisnai durum olarak engellenebilir. Bunun örneği, intihar arkadaşlar. Yani bir kişi Boğaz Köprüsü'ne çıksa, Boğaz Köprüsü'nde ölmeyi niyet etse, canına kıymaya, kötü bir durum yani. E, Boğaz Köprüsü'ne çıkıp atlıyor, neticede ölmesi beklenir ama ölüm gerçekleşmiyor. ya Bu tür e, bazı durumlarda Allah engelleyebilir veya kişi tabancayı başına dayıyor, normalde, normal şartlar içinde ölmesini beklersiniz, e, ateş açıp, ediyor, e, ölüyüm diye canına kıymak için ölüm gerçekleşmiyor. Bu tür istisnai durumlar olabilir ama genel itibariyle kul ister, e, Allah e, yaratır ama kötülüğe yöneldiği zaman istisnai olarak böyle engellendiği durumlar var. Şimdi genelde bunda şöyle söyleyebiliriz, e, Allah adil, Allah hakim bunlar adaletle ve hikmetle gerçekleşiyor. Yani kulun lehine şeyler, kulun aleyhine şeyler değil, engellendiği durumlar. Rızık konusu, sonra Kâbi rızık meselesinde e, rızık talep etme olarak görülemeyecek şekilde bahseder. Kâbi rızık meselesinden e, rızık talep etme olarak görülemeyecek şekilde bahseder. Bu konuda benimselmesi gereken yaklaşık şudur. Burada bir ilke benim, ortaya koyuyor yani bu rızık meselesinde benimsenmesi gereken yaklaşım şudur. İlkesel olarak Allah Teala yeryüzünde kımın dayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'ın üzerinde olmasın. Yani yeryüzündeki tüm canlıların rızkı Allah'a aittir. Bu gelen ilke. Ayetiyle rızkı tekefül garanti ettiğinden rızık onun hükümlanlığıyla onun temlik etmesiyle ve yedirmesiyle olur. Bu genel ilke. Şöyle ki, ya bir insan Allah'ın rızkı garanti etme sözünü garanti ettiği yönden yani hükümranlığı ve ile yerine getirmesini engel olma gücüne sahiptir. Böylece Allah'a vaadinden dönmek ve garanti ettiği şeyi yerine getirmekten aciz olmak hali ilişir. Bu durumda Allah fiilinde bir başkasının gücünün hükmü altında olur. Başkası sayesinde verdiği sözü yerine getirebilir. Bu da korkunç bir şeydir. İkinci ihtimal ya da buna hiç kimsenin gücü yetmez. Böylece bir insanın gerçekte bir başkasının rızkı olan şeyle o yönden yani Allah'ın o başkasının rızkını garanti etmesi yönünden rızıklandığı ve buna güç yetirebileceği düşüncesi yani bir insanın Allah'ın bir başkası için rızık olarak belirlediği şeye el koyarak onu kendine rızık yapabileceği düşüncesi geçersiz olur. Bir insanın başkasının rızkıyla rızıklanması o insanın güce sahip olduğu bağlamda olsaydı, bu korkunç durum ona ilişirdi. Bu oy büyük yardım Allah'a gittiği için. Bir insanın başkasının rızkıyla rızıklanması, o insanın güce sahip olduğu bağlamda olsaydı, bu korkunç durum ona ilişirdi. Zira bu kişi rızkı o yönde, Allah'ın başkası için rızık olarak belirlediği şeyden talep edeceğini bilmektedir. İki kıta söyledi. Yeryüzünde bakımında yalnız bir canlı yoktur ki rızık Allah'ın üzerine ait olmasın. bu ayet rızık tefke ful karar ettiğinde rızık Allah'ın hükmranlığıyla ve yedirmesiyle olur. Rızık Allah'tandır. Şöyle ki ya bir insan Allah'ın rızık garanti etme sözünü garanti ettiği yönde yani hükmranlığı ve yedirmesiyle yerine getirilmesine engel olma günahsa sahiptir. Böylece Allah'a vaadinden dönmek ve garanti ettiği şeyi yerine getirmekten aziz olmak hali edişir. Bu durumda Allah fiilinde bir başkasının gücünün hükmü hakkında olur. Başkası sayesinde veya bir sözü yerine getirebilir. Bu da korkunç bir şeydir. Ya da buna hiç kimsenin gücü yetmez. Böylece bir insanın gerçekte bir başkasının rızkı olan şeyle o yönden, yani Allah'ın o başkasının rızkının garanti etmesi yönünden ızıklandığı ve buna güç yetebileceği düşüncesi, geçersiz olur. Bir insanın başkasının rızkıyla rızıklanması o insanın güce sahip olduğu bağlamda olsaydı bu korkunç durum ona ilişkirdi. Zira bu kişi rızkını o yönden Allah'ın başkası için rızk olarak belirlediği şeyler talep edeceğini bilmektedir. Kâbi şöyle demiştir. Verrak, e Ebu ise verrak sormuş ve şöyle demiştir. Onlara şöyle sorulur. Günah işlemeye gücü yetmesine rağmen Allah'ın hatırını gözetmek için günahtan sakınmış bir insan var mıdır? Günah işlemeye gücü yetmesine rağmen Allah'ın e, rızasını gözeterek günahtan sakınmış bir insan var mıdır? Hayır, böyle bir insan yoktur. Derlerse büyük bir yanlış söz söylemiş olurlar. İla Peygamberlerin günah işlemeye güç getirmelerine rağmen Allah'ın e, hatırını rızasını gözletikleri için günahtan uzak bulduklarını inkar etmiş olurlar. Evet böyle bir insan vardır derlerse, gücün fiilden önce olduğunu kabul etmeleri gerekir. Biz şöyle deriz. Burada güç fiilden önce mi? Güçle birlikte mi? Kabe gücün fiilden önce olduğu, potansiyel olarak verildiği düşünüyor. Biz şöyle deriz. Güç, kudret terimiyle sebepleri yani kul tarafından zayi edilmediği takdirde kaçınılmaz şekilde güce eşlik eden hallerini kastediyorsan evet doğrudur. Güç Şimdi bu tür tartışmalarda kavrama hangi anlam yükledikleri önemli. Güç terimi neyi kastediyorsun? Kudret güç terimiyle sebepleri yani kul tarafından zayi edilmediği, bu daha önce geçmişti, zayi edilmek, temel bir tartışma, zayi etmek etmemek, kul tarafından o verilen kudret zayi edilmedi takdirde kaçınılmaz şekilde güce eşlik eden hallerini kastediyorsa, evet doğrudur. Bütün peygamberler ve hakikaten iyi insanlar böyledirler. Yani günah işlemeye güç getirmelerine rağmen, Allah'ın hatırını gözettikleri, rızasını gözettikleri için günahla sakınmışlardır. Buna karşılık, güç, kudret ile, fiille birlikte olan, yani fiille eş zamanlı, Allah'ın yaratması ile gerçekleşen, fiille birlikte olan gücü kastediyorsan, imkansız bir yola girmiş ve şöyle diyen kimse gibi olursun. Günahların faili kendisi iken, Günahları sürdürmek için Allah'ın hatırını gözetmiş biri var mıdır? Günahları ayrı kendisi iken, günahları sürdürmek için Allah'ın rızasını gözetmiş Allah'ın e, rızasını gözetmiş biri var mıdır? Bu da anlamsız bir sorudur. E, Mu'ağrızın sana karşı cevap verebilir ve şöyle diyebilir: Peygamberlerden herhangi biri Allah'tan öğrendiği veya ondan alıp haber verdiği bir günahı sürdürmek için Allah'ın hatırını gözetmiş midir? Peygamberlerden herhangi biri Allah'tan öğrendiği veya ondan alıp haber verdiği bir günahı sürdürmek için Allah'ın hatırını gözetmiş midir? Buna ne cevap verirse birinci mesele hakkında da geçerlidir. Sonra şöyle sorulur. Allah dostlarından birine kendisine karşı düşmanlık yapma gücünü engelleme lütfunda bulunmuş mudur? Engelleme önemli demiştik. Allah, dostlarından birine kendisine karşı düşmanlık yapma gücünü engelleme lütfunda bulunmuş mudur? Evet cevabını verirse, Allah dostlarına kendisine isyan etme gücü vermemiş, vermemiştir demiş olur. O halde Allah'ın düşmanlarına kendisine itaat etme gücü vermediğini de kabul etmesi gerekir ki, bu da biraz öyle inkar ettiğini kabul etmesi demektir. Hayır cevabını verirse Allah'ın dostlarına kendisine düşmanlık yapma gücünü verdiğini iddia etmiş olur. Oysa mutezilerin öğretilerinden biri Allah'ın düşmanlarına e, düşmanlık, adavet gücü vermediğidir. Mutezilerin ilkesine göre Allah'ın düşmanlarına adavet, düşmanlık gücü vermediği yönündedir. Şimdi ise söz Allah'ın dostlarına düşmanlık gücü verdiğine vardı. Bu da çok ağır bir sözdür. Sonra şöyle sorulur. Allah bir dostuna taatte bulunduğu sırada taate yönelik güç vermiş midir? Allah bir dostuna taatte bulunduğu sırada taate yönelik güç vermiş midir? Hayır derse Allah dostunun gücü olmadığı halde taat işlemesindeki mantıksızlık gücü olmadığı halde günahtan sakınmasındaki mantıksızlıktan aşağı değildir. Bile ki Allah dostu günahı tepk etmek gücüne sahiptir. Oysa mutezileye göre Allah dostunun taate gücü yoktur. Mutezileye göre Allah dostunun taate gücü yoktur. Niye böyle söylüyor arkadaşlar? Mutezileye göre Allah dostunun taate gücü yoktur. Kastettiği şey Gene aynı mesele, Mu'tezile'ye göre kudret fiilden öncedir. Önce olan şey, araz, kudret yani arazdır. İki zamanda varlığını sürdüremez. Önce varsa ikinci zaman diliminde olmayacaktır. Fiil işlerken de olmayacaktır. Dolayısıyla fiil işlerken gücü olmayacaktır. Onu kastediyor. Mu'tezile'ye göre kudret fiilden önce olduğu için, fiil işlerken kudret yoktur. Araz ikinci, ikinci zaman diliminde devam etmez. Bundan dolayı Mu'tezile'ye göre Allah dostunun taate gücü yoktur. Bu ise daha da mantıksızdır. Sonra şöyle sorulur: Acaba bir Allah dostu güç yetirdiği bir fiille mi Allah'a dostluk yapmış ve herkese bir Allah düşmanı güç yetirdiği bir fiille mi Allah'a düşmanlık yapmıştır? Evet derse gücün fiille birlikte olduğunu, istitaat, me al fiil olduğunu kabul etmiş olur. Gücün, kudretin fiille eş zamanlı olduğunu kabul etmiş olur. Hayır derse düşmanlık ve dostluğun Kendisine güç getirilemeyen fiille yapıldığını iddia, yani kudret yokken yapıldığını iddia etmiş olur ki, bu da imkansızdır. Gerrak şöyle sormuştur. Kim daha övgüye layıktır? Kim daha övgüye layıktır? Günaha güç yetirebilseydi, günah işlemeyecek olan peygamber mi? Günaha güç yetirebilseydi, günah işlemeyecek olan peygamber mi? Yoksa... İtaate güç yetire, yetirebilseydi, itaat edecek olan iblis mi? Günaha güç yetirebilseydi, günah işleyecek olan peygamber mi? Yoksa itaate güç yetirebilseydi, itaat edecek iblis mi? Daha üstündür. Şöyle cevap vermiştir. Güç ile sebepleri kastediyorsan, kudret ile selametül esbab dediğimiz organ, fiziki olarak sağlık, engelli olmamak gibi şeyleri kastediyorsan birincisidir. Fiilin kendisiyle birlikte olduğu istitaatme al fiil dediğimiz fiilin kendisiyle olduğu kudreti kastediyorsan imkansız bir yola girmiş olursun ki ilim ve haber konusunda da aynı hükme tabisin. Yani Allah'ın ilmi ve haber vermesi konusunda da aynı hükme tabisin. Yani gene imkansız bir şey iddia ediyorsun sonra ona eee verraka sorulur. Kim Allah'a daha itaatkardır? Allah kendisine dost gibi davransaydı ona itaat edecek olan mı yoksa Allah kendisine düşman gibi davransaydı ona isyan edecek olan mı? Hangisi daha itaatkardır? Allah kendisine dost gibi davransaydı ona itaat edecek olan mı? Allah kendisine düşman gibi davransaydı ona isyan edecek olan mı? Bu konuda hangi cevap verirse versin, onun yukarıdaki sorusuna cevap olarak aynı şey söylenir. Yani kastettiğin şey ne güç ile öncesindeki mi sonrasındaki mi Bir başkası şöyle söylemiştir: Şahit de bir kulun, şu yaşadığımız evrende bir kulun kendisine şu işi niçin yapmadın? Denildiğinde çünkü ona güç yetetmiyorum demesinden daha büyük bir mazeret yoktur. Şu işin neden yapmadın denildiğinde ona gücüm yetmiyor demesinden daha büyük bir mazeret yoktur. Aynı durum gayet içinde geçerlidir. Gayet alem içinde geçerlidir. Buna şöyle cevap verilir. Ya, bu görüşün kime ait olduğunu bilmiyoruz. O yüzden kenara ilk X yazdım. Kimi atfedildi belli değil. Buna şöyle cevap verilir. Maturidinin cevabı. Bu kendisinden gücün engellendiği işle ilgili olarak mazeret olabilir gücün engellendiği bir işle ilgili olarak mazeret olabilir. Ama gücü kendisi başka şeyler için kullanarak kesinlikle zayi ettiği ve gücün tekrardan oluşmasının engellenmediği bağlamlarda mazeret olmaz. Buna önemli. Kendisinden gücün engellendiği işle ilgili olarak bu mazeret olabilir. Ama gücü Zayi ettiyse, yani bir gücü var, yani onu doğru tevcih, doğru meyil, doğru yönlendirme yapmadı, zayi etti. Gücü kendisi zayi etmişse ve gücün e, tekrardan oluşmasının engellenmediği bağlamlarda mazeret olmaz. Gücü zayi ettiği için. Yine benzer şekilde, şahitte kulun şöyle demesinden daha geniş bir mazeret yoktur. Yine bu dünyada birinin şöyle söylemesinden daha geniş bir mazeret yoktur. Emrini ve nehyini bilmiyordum. İşlediğim fiilin seni öfkelendirdiğini bilmiyordum. Bu da bir mazeret. Emrini, ve nehyini bilmiyordum. Fiilin seni öfkelendirdiğini bilmiyordum. Bu da bir mazeret. Bunların bilgisine ulaşma çabasını terk etmeyecek olsaydı, ya bunların bilgisine ulaşma çabasını terk etmeyecek olsaydı, kendisine verilen şeyler sayesinde bu bilgiye ulaşabilecek olması sebebiyle kulun bilgisizliği onun için mazeret teşkil etmez. Aynı şey güç hakkında geçerlidir. Burada güzel bir ilke. Kişi mazereti ortaya koyabilir, gücüm yetmiyor diyebilir, bilmiyorum diyebilir. Gücüm yetmiyor derse eğer örneğin haç çekik denildi, Hacca, gücüm yetmiyor dedi, e, zengin değilse anlaşılır. Ama e, gücüm yetmiyor derken yapabileceği halde gücünü yanlış kullandığı için yapamıyorsa mazeret olmaz. Veya bilmiyorum dedi, e, aklını Allah ona verdiği duyularını, aklını kullanıp öğrenme imkanı varken öğrenmiyorsa bilmiyorum demesi gene onun için bir mazeret teşkil etmez. Aynı şey güç hakkında da geçerlidir. Yani doğru kullansa, yapabilecek durumdayken, yanlış kullandığı için, zayi ettiği için yapamadıysa, gene yapamıyorum demesi onun için bir mazeret teşkil etmez. Dahası aynı mantığa göre, kulun şöyle demesinden daha büyük mazeret yoktur. Çünkü sen bana benim o fiili işlemeyeceğimi haber verdin. Ben de öylece bildim ve dedim ki, eğer o fiili işleseydim, seni bilgisiz ve yalancı konumuna düşürdüm. Bu yüzden o fiil işlemedim. Yine şöyle demesinden daha büyük bir mazereti yoktur. Senin üzerinde en büyük lütufta lütfa sahibim. Çünkü sen bana o fiili işleme gücü verdin. Rubiyetinin kaderini elime verdin. Ve onu ters yüz etmek gücü verdin. Sana en büyük ihsanlarda bulundum. Hasım hangi cevabı verirse versin, bu ondan daha büyük ve etkili bir cevap olacaktır. Şimdi e, şu kısım sana en büyük insanlarda bulunduğum e, Bekir Topol Hoca da şöyle geçmiş. E, şu alt kısım, hasım kısmı. Rakibimizin buna vereceği cevap bizim adımıza kendisine de vereceği en büyük cevap olacaktır. Burada ne var? Sen bana benim o fiili işlemeyeceğimi haber verdin. Ben de öylece bildim ve dedim ki eğer o fiili işleseydim seni bilgisizlik ve yalancı konumuna düşürürdüm. O yüzden o fiil işlemedim. Yani biri böyle diyebilir mi? Ben iman etmedim. E, sen bana iman etmeyeceğimi söyledin. O yüzden iman etmedim. İman etseydim, e, senin bilgisizliğini ortaya koymuş olurdum. O yüzden iman etmedim diyebilir mi? Veya birisi, e, senin üzerinde en büyük lütfa sahibim. Yani Allah'a söylüyor bunu. Sen bana o fiili işleme gücü verdin. Ruhiyetinin kaderini eline elime verdin ve onu ters yüz etme gücü verdin. Sana en büyük insanlarda bulundum. Yani muhtezil anlayışa göre kul kendi kudretiyle yaratıyor fiilini. E, sen bana işte zina etme gücü verdin. E, Son bana bunu verdiğin halde ben bunu yapmayarak e, bunun sana lütufta bulundum diyebilir mi? E, gene bu Allah'ın ilmini bilmemesi, gücünü bilmemesi anlamına gelir bu sözler irade meseleleri irade meselesi kulların fiillerinin yaratılmışlığı meselesi kapsamına dahil edilebilir. İrade konusu kelam sisteminde nereye dahil edilebilir? İrade meselesi kulların fiillerinin yaratılmışlığı meselesine dahil edilir. Şöyle ki kulların fiillerinin, insanların fiillerinin yaratılmışlığı sabit olursa Allah kendisinden husule gelen şeyleri ihtiyar ve irade ettiğinden Allah'ın kulların fiillerini iradeli olarak yarattığı sabit olur. Buna karşılık kulların fiillerinin yaratılmışlığı sabit olmazsa insanların fiillerinin, eylemlerinin yaratılmadığı, yaratılmışlığı sabit olmazsa Allah'ın kulların fiillerini yaratırken iradeli olduğu ile kastedilen baskı ve dalgınlık halinden uzak olduğu ispatlanamaz. Şimdi insan fiilleri yaratıldı mı, yaratılmadı mı meselesi. İnsan fiillerini iradeli olarak Allah yarattı mı, yaratmadı mı meselesi. Şimdi burada irade ile, şurada altın cizip bir iki yazdım. Niye yazdım? Şundan buraya yazdım. Şimdi irade ile kastedilen ne? Allah'ın iradesi var veya yok denilirken kastedilen şey ne? Bu bir tartışma konusu. İnsanın iradesi denildiği zaman da irade kelimesinin anlamı ne, hangi anlam yükleniyor? Bu da farklı ihtimaller olduğu için tartışma bir konu. Buradaki geçen şekliyle iki unsur öne çıkıyor. Allah'ın iradesi denildiği zaman Allah'ın baskı altında tutulmaması, kimseyi Allah'a hükmedememesi, dalgınlık, sehv gibi herhangi bir hata'nın Allah hakkında düşünlememesi. Bunu belirterek diyor ki. Allah kendisinden husule gelen şeyleri ihtiyar ve irade ettiğinden Allah'ın kulların fiillerini iradeli olarak yarattığı sabit olur. Buna karşılık kulların fiillerinin yaratılmışlığı sabit olmazsa Allah'ın kulların fiillerini yaratırken iradeli olduğu ile kastedilen baskı ve dalgınlık halinden uzak olduğu ispatlanamaz. Zira şahitte e, iradenin hakikatinin anlamı budur. Yani şu dünyada irade Derken, hakikatte kastedilen budur. Yani bir şeyi baskı ve dalgınlık halinde olmaksızın yapmaktır. Bir kişiyi sehven yani baskı altında yapmak, bir kişiyi zorlarsınız, zorla bir şey yapar, mevgul kalır. Onun iradeli olmasından bahsedilemez. Veya bir kişi sehven bir şey yapar, o sehven yani dalgınlıkla veya sehirle yapmıştır, o da irade olarak yaptı denilemez. Bu, bu ikisinin dışındaki yapılan şeyler irade olarak anlaşılır. Ancak irade denildiği zaman temenni etmek, emir vermek, dua etmek, memnuniyet duymak ve benzeri anlamlar kastedilirse durum değişir. O zaman şunu, kelamı not almamız gerekecek. Allah hakkında veya insan hakkında irade vardır yoktur denildiği zaman irade kavramına hangi anlam veriliyor? Temenni etmek anlamı mı veriliyor? Emir vermek anlamı mı? Dua etmek anlamı mı? Yani razı olmak anlamı mı? Yoksa baskı ve sehirden uzak olmak, yüce olmak, baskı ve sehirden uzak olmak anlamı mı veriliyor? Tüm tartışma burada dönüyor. Bu anlamlardan bir kısmı Allah hakkında her şeyle ilgili olarak kullanılmayabilir. Bazı şeylerle ilgili olarak kullanılması ise kesinlikle naks edilir. Bu da bir ilke. Şimdi bu anlamlar, bu iradeye verilen bu anlamlar Allah hakkında kullanılabilir, bazı durumlar için kullanılabilir. Bunların özel maddeleri var, bunları bilmek gerekiyor. Mesela... Allah iyilikleri emreder diyebiliriz. Allah haramı emreder diyemeyiz. Allah şunun olması temenni eder diyemeyiz. Mesela Allah iyilik yapılmasından razı olur diyebiliriz. Allah günah işlenmesinden razı olur diyemeyiz. O yüzden bu irade yüklenen anlamın hangi durumda Allah'ın şanına uygun, hangi durumda kullanılmaması gerektiğini bilmek gerekir. İleride bunların ayrıntısı gelecek. İrade Kelam ehlinin yaptığı gibi, mütekellimlerin yaptığı gibi, bu zikredilen anlamlardan birine delalet etmek için kullanılabilir. Ama doğrusu ilk zikrettiğimiz anlamda kullanılmasıdır. Yani i̇rade, Allah hakkında e, temenni, emir, dua, memnuniyet ve buna benzer anlamlara e, kullanılabilir kelamcılar tarafından. Asıl olan ilk anlamdır. Yani Allah'ın baskı altında olmaması, Allah'ın sehveniş yapmaması, dışındaki her şey iradeyi kapsar. Allah'ın bütün fiillerinde iradeli olduğunu söylemek, kulların fiillerinin yaratılmış olduğunu kabul etmeyi gerektirir. Allah bütün fiillerinde iradeli dersek bu kulların fiillerinin yaratılmış olduğunu kabul etmeyi gerektirir. Ayrıca bunda birinci de olmayan şeylerle istiklalde bulunma imkanı vardır. Burada Allah'ın iradeli olduğundan hareketle kulların fiillerinin yaratılmışlığına ulaştığı, yukarıdaki başlığın ilk cümlesinde ise kulların fiillerinin yaratılmışlığından hareketle Allah'ın iradeli olduğu sonucuna ulaştı. Bu istitler unsurlarına ilişkin yapılacak bir araştırma, yukarıda geçen ilk istitlerle ilişkin yapılacak araştırmayı da kapsar. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Allah kimi doğru yola iletmek isterse, onun kalbini imana açar. Burada isterse şae, meşiyet istemek. Ayet şu noktaya kadar devam eder. Kimi de saptırmak isterse göğe çıkıyormuş gibi kalbini daraltıp sıkar. Gene burada şae isterse meşiyeti. Allah Teala bu ayette bazı insanlara onlara yol göstermek suretiyle, işledikleri fiiller ile doğru yola iletmek Buna karşılık bazı insanları da kalplerini daraltıp sıkmak suretiyle doğru yoldan saptırmak istediğini bildirmiştir. Aziz ve celil olan Allah şöyle buyurur. Allah dilediği kimseyi saptırır, dilediği kimseyi de doğru yola iletir. Bu ayette Allah'ın iki grup insanı iki irade ile birbirinden ayırmıştır. Dilediği kimseyi saptırır, dilediği kimseyi doğru yola iletir. İki, i̇ki grup ve iki irade fiili geçiyor. Bu ayet Allah iki grup insanı iki irade ile birbirinden ayırmıştır. Dolayısıyla bu ayetler Allah'ın her grup için kendilerinden ne sadır olacağına dair bilgiyle bir dilemede bulunduğuna delalet eder. Ve ayetin bağlamı bu iki ayetteki dilemenin emir ve rıza anlamında kullanılmadığını gösterir. Şimdi buradaki ayetlerde Allah kimi... E, Dilediği kimseyi saptırır, dilediği kimseyi doğru yola iletir derken dileme kelimesi emreder, saptırır, emreder, doğru yola getirir anlamında değil. Rıza anlamında da kullanılmalı, açık. Dikkat çektiği nokta neresi? Allah her grup için kendilerinden sağdır, ne saadır olacağına dair bilgiyle bir dilemede bulunduğuna delalet eder. Yani onların nasıl davranacağına dair bilmekte, bu bilmesi sebebiyle dilemede bulunmaktadır. Yani Allah e, yanlış yolda olan ve bunu yapan, dileyen, o yola düşen kimseyi saptırır. Allah e, doğru yolda giden, o yolda gitmek isteyen kimseyi bilir, doğru yola götürür anlamında. Onlardan ne sadır olacağına dair bilgisiyle bir dilemede bulunduğuna delalet eder. Ayetin bağlamı bu iki ayetin emir ve ya, rıza anlamında kullanılmadığını gösterir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Biz dileseydik elbette herkese hitayet verirdik. İşte buradaki dilemek hangi anlamda? Yukarıdaki anlamlardan yani baskı ve e, e, sehiv yapmamak anlamında mı? Temenni anlamında mı? Emir anlamında mı? Dua anlamında mı? Memnuniyet anlamında mı? Allah dileseydi, sizleri tek bir ümmet yapardı. Biz dileseydik, elbette herkese hidayeti verirdik. Buradaki dilemek hangi anlamda? Yine şöyle buyurmuştur. Allah dileseydi, sizleri tek bir ümmet yapardı. Yine şöyle buyurmuştur. Allah dileseydi, elbette hepinizi doğru yola iletirdi. Bu dilemenin, buradaki meşiyetin rıza ve emir anlamında olması mümkün değildir. Bak burası çok net bir ifade. Rıza ve emir anlamında olması mümkün değildir. Yani Allah e, em dileseydi herkesi e, herkesi hidayet verirdik. Emretmek veya bundan razı olmak anlamında değildir. Rıza ve emir anlamında olması mümkün değildir. Çünkü rıza ve emir yukarıda belirtildiği gibidir. Yani Allah hakkında her şeyle ilgili olarak kullanılmayabilir bazı şeylerle ilgili olarak kullanılmaları kesinlikle reddedilir. Yani rıza, Allah'ın e, her şeye rızası vardır denilmez. Allah e, yalana rızası yoktur, zulme rızası yoktur. Allah her şeyi emreder denilmez, Allah iyiliği emreder, kötülükten yasaklar. O yüzden yukarıdaki verilen ilke kapsamında e, rıza ve emir anlamında olmaz, mümkün değildir. Dolayısıyla Allah Teala'nın ayetlerde dileme, meşiyet tabiri ile Varlığı halinde fiilin kaçınılmaz şekilde meydana geldiği dileme olduğu sabit olmuştur. Varlığı halinde fiilin kaçınılmaz şekilde meydana geldiği dilemesi sabit olmuştur. Yani biz dileseydik elbette herkese hidayeti verirdik. Yani biz dileseydik herkes yüzde yüz ererdi. Allah dileseydi herkes yüzde yüz tek bir ümmet olurdu. Allah dileseydi yüzde yüz herkes doğru yola iletilirdi anlamında fiilin kaçınılmaz şekilde meydana geldiği meşiyet kastedilmiş olur. Onun şöyle olsa şöyle olur demesi halinde bu dilemenin gerçekleşmiş olması mümkün değildir. Eşyanın Allah tarafından vaat edildiği gibi şekillenmemesi yalan söylemiş olmayı gerektirir ki Allah böyle bir şeyden çok yücedir. Allah'ın dilemesini insanlara zorlama ve mecbur kılma olarak yorumlamak şu birkaç sebeple imkansızdır. Şimdi yukarıdaki ayetler baktık bunlar eğer böyle olsaydı yüzde yüz sonuç gerçekleşirdi anlamında. Eğer Allah dilerse yüz sonuç gerçekleşir anlamına verilebiliyorsa o zaman e, Allah'ın dilemesi insanlara zorlama ve mecbur kılma olarak yorumlanabilir mi sorusu akla geliyor. Hemen yani o soruyu eklemiş Allah'ın dilemesini insanlara zorlamak ve mecbur kılma olarak yorumlamak şu birkaç sebeple imkansızdır. Bir, Allah insanlara doğru yolun niteliğini yani hidayetin niteliğini ve dininin mahiyetini bildirmiş, dinin hakikatinin dayandığı esası açıklamıştır. Dolayısıyla Allah'ın bu terimlerle yani hidayet, irade, bu terimlerin zıttını irade etmesi, mümkün değildir. Yani Allah'ın hidayet ile daraleti kastetmesi, irade ile cebri kastetmesi mümkün değildir. Allah insanlara doğru yolun niteliğini, sırat-ı müstakimi, sapkın yolu, bunlar nelerdir? Ve dinin mahiyetini peygamberleriyle bildirmiştir. Dinin hakikatinin dayandığı esası açıklamıştır. Dinin dayandığı esas, insanın hür iradesiyle tercih Bunu Bundan açıklamıştır. Dolayısıyla Allah'ın bu terimlerle hidayet, irade bunların zıttını kastetmesi mümkün değildir. O yüzden Allah'ın dilemesi zorlama mevhul olma olarak yorumlanamaz. Ancak Allah daha öncesinde bu terimleri onlara kendisinin bildirdiği anlamlarına zıt anlamlara gelebileceğini bildirirse durum değişir. İki Allah'ın birliğini bilmenin ve ona peygamberlerine iman etmenin yolu, e, fikri çaba ve istidlal yoludur. E, ben burada iştihadın yerine fikri çaba yazdım. Niye? Çünkü metin okunurken iştihad kelimesi fıkha kaydırıyor, zihni anlamayı. Buradaki kastedilen fıkhi iştihad değil, e, Allah'ın verdiği akıl, nimetinin kullanılması. O yüzden ben metninde, kendi metninde burayı iştihad yerine fikri çaba diye değiştirdim. Allah'ın birliğini bilmenin, tevhidi bilmenin ve ona ve peygamberlerine iman etmenin yolu aklı kullanmak ve istidlaldir. Fikri çaba göstermek, akıl yürütmektir. Bu da bilmeyi ve inanmayı zorunlu kılmayan bir yoldur. Bak buralar da önemli. E, kişi aklını kullansa, akıl yürütme yapsa, akıl yürütmeyi kullansa, akıl çaba sarfetse bu Bilmeyi ve inanmayı zorunlu kılmaz. Yani kişi hakların kullandığı çaba gösterdiği halde bu çabası, bu ortaya çıkan durum bilmeyi ve inanmayı zorunlu kılmaz. İnsan tabiatında zorunluluk bilgisiyle bilinmesi imkansız olan şeylerin zorunluluk bilgisiyle bilinmesi mümkün olsaydı, zorunluluk bilgisiyle bilinecek şeylerin de zorunluluk bilgisiyle bilinmesi ne olurdu. Böylece duyu bilgisi geçerliliğini yitirirdi. Burada uzun bir cümle var. Kast edilen şey şu. Örneğin insan acıkır, aç olduğunu bilir. Zorunlu olarak bilir. Veya gözünü açar, karşıdaki bir şeyi görür, zorunlu olarak görür. Bu zorunlu bilgi. Bununla akıl yürüterek bilgiye ulaşmak ikisi farklı şeyler. Birisi zorunlu bilgileri sağlıyor. Birisi kesbi bilgi sağlıyor. Dolayısıyla ikisi farklı. Bu farkı bilmek gerekir. O yüzden Allah ve onun tevhidini bilmek, peygamberlerine iman etmenin yolu kişinin çaba göstermesi, akıl yürütmesidir. Ama neticesinde bu çabası onun bilmesine ve inanmasına zorunluluk kılmaz. İnsan tabiatında zorunluluk bilgisiyle bilinmesi imkansız olan şeylerin zorunluluk bilgisiyle bilinmesi mümkün olsaydı, zorunluluk bilgisiyle bilinebilecek şeylerin de zorunluluk bilgisiyle bilinmesi net yorulurdu. Böylece duyu bilgisi geçerlilerini yitirirdi. Ayrıca bütün bunlar yani Allah'ın birliğini bilmek, ona ve elçilerine iman etmek, taat ve emre uymaktır, cebir zorlama ise bütün bunlara geçersiz kılar. Böylece sanki sonuçta Allah şöyle demiş olur. Allah dileseydi sizi iman etmekten ve tek bir dinden alıkoyardı. Bu da söylenenin tersi bir sözdür. Zira Allah dileseydi hepinizi hidayet üzere birleştireceğini bildirmiştir. Halbuki onlardan bir kısmı kendi ihtiyarı, özgür seçimiyle iman etmiştir. Geri kalan kimseler zorlamaya maruz kalmış olsaydı Allah insanları toplamış olmazdı. bilekiz onları kendi dininde ve kendisine itaat etmekten yüz çevirmeyesine sebep olan şeyden alıkoymuş olurdu ki bu da imkansız ve çirkin bir şeydir. Şimdi buraya kadar okuduğumuz kısımların Okunma, yazılma sebebine Şu, nut temellendirmek. Allah'ın dilemesi zor zorunlu ve mecbur kılmaz, mecbur etmez. Bir, dinin mahiyeti zaten Allah açıklamıştır, bu bilinir. Kişinin seçmesi gerekir. Eğer zorlama olursa bu ortadan kalkar. İki, insanlar akıl yürütürler, fikri çaba gösterirler. Neticesinde ortaya çıkan durum onları yine zorlamaz. Gene zorunlu olarak bunu iman etmeleri gerekmez. Burada da bir özgürlük alanı var. 3. ayrıca insanlar zorlama ve boyun eğdirmeye maruz kalırlarsa iradi olarak bir şey yapmış olmazlar. Bu da temel bir ilke. İnsanlar baskıya, zorlamaya maruz kalırlarsa e, onlar çevren tercih etmiş, yapmış olurlar. İradi olarak yapmış olmazlar. Bunun da varacağı nokta şudur. İnsan yaratılışı gereği inanır. Her cevher yaratılışı sebebiyle inanır ve doğru yola erer. Bu durumda yaratıklardan pek çoğu yaratılışı sebebiyle doğru yola erer. Bu da Allah dileseydi sözünün bir manası kalmazdı. Bu da Allah bir sözünün bir manası kalmazdı. E, buradaki kastedilen şey ne? Eğer insanlar doğal olarak iman ediyor, doğal olarak dine yöneliyorsa, bu zorunlu olarak böyle oluyorsa, o zaman bu anlamsız bir durum ortaya çıkarır. Burayı bir daha koyalım. İnsanlar zorlama ve boyun eğdirmeye maruz kadırlarsa, iradi olarak bir şey yapmış olmazlar. İnsanların iradi olarak tercih edip yapmaları, iman etmeleri, iradi olarak... Fiilde bulunmaları isteniyor. Zorlama olursa bu iradi fiil ortadan kalkar. Eğer irade yoksa, iradeyi yok sayarsak o zaman geriye şu kalır. İnsan yaratılışı geri inanır. Her cevher sebebiyle inanır. Doğru yola eriş. Bu durumda yaratıklardan pek çoğu yaratılışı sebebiyle doğru yola eriş. Bu da Allah dileseydi sözünün bir manası kalmamış anlamına gelir. Yine bu anlayışa göre şu ayet de anlamını yitirir. Rabbim dileseydi yeryüzünde bulunanların hepsi topyekin iman ederdi. Yine bu da anlamsız hale gelir. Çünkü fıtraten herkes inanıyor anlamına gelir. Bu fıtraten inanıyor durumu aklen kabul edilemez. Çünkü insanların bir kısmı inanıyor, bir kısmı inanmıyor. Bu da bize, şuraya dönersek, insanların zorlamayla mecbur yapılmadığını insanlar dileyerek Allah'ın Dilemesiyle insanların zorlama ve e, cebre maruz bırakılmadığını anlatmış olur. Bunu fıtratla birleştirebiliriz. Yani insanda bulunan fıtrat onu müslüman ediyor anlamına gelmez buraya göre. Fıtrat e, kolaylaştırır ama bunun iman etmesini sağlamaz. Allah'ın dilemesini, Allah'ın kullarını zorlaması olarak yorumlamanın yanlışlığını gösteren delillerde bir diğeri şudur. Allah'ın dilemesini kulları zorlaması olarak yorumlamanın yanlışlığını gösteren delillerden bir diğer şudur. Biz dileseydik elbette herkese hidayetini verirdik. Fakat cehennemi hem cinlerden hem de insanlardan bir kısmıyla dolduracağım diye benden kesin söz çıkmıştır. Allah'ın iyilik hidayeti dilemesi, onun kesinlikle gerçekleşeceğini bildirdiği şeyi yani bir takım kötülükleri ortadan kaldırması. Allah şöyle buyurmuştur. Allah dilediğini saptırır, dilediği kimseye doğru yola getirir Yukarıda geçmişte. Bu emretmek, rıza göstermek anlamında değil. Mu'tezileye göre Allah bütün insanlara doğru yola iletmeyi dilemiştir. Aziz ve celil olan Allah dilediği şeyin gerçekleşeceğini vaat etmiş ama gerçekleşmemiştir. Bu mu'tezileye asfüden görüş. Aziz ve celil olan Allah yine şöyle buyurmuştur. Onlara göre e, Allah dilerse demeden hiçbir şey için şu işi yarın yapacağım deme. Ayette geçen şey iyilikler hakkındadır. Dolayısıyla muhtezliğe göre inşallah Allah dilerse sözü boştur. Çünkü Allah onu zaten çoktan dilemiştir. Söz konusu şey gerçekleşmezse sanki kul kendisini Allah dilerse demesi emrolunmakla, yalan söylemekle emrolunmuş olur. Çünkü kula öyle söylemesi emredilmiş ama öyle vuku bulmamıştır. Söz konusu şey bir kötülükse Allah onu dilemez. Dolayısıyla mutezileye göre inşallah Allah dilerse demek anlamsızdır. Aziz ve celil olan Allah şöyle buyurmuştur. Allah dilediğini yapandır. Övgüsü yüce olan Allah bu ayette dilediğini yapmakla övülmüştür. Allah dilediğini yapandır. Bu ayette Allah dilediğini yapmakla övülmüştür. Muhtezile'ye göre insanlardan sadır olan iyilikler cümlesinden Allah'ın dilediği şeyleri insanlar toplanıp bunlara saymaya çalışsalar binde birini sayamazlar. Allah yapmamıştır. Muhtezile'ye göre iyilikleri Allah yapmamıştır. Oysa aziz ve celil olan Allah onları yapmakla övünmüştür. Allah dilediğini yapandır. Yani her şey bunu kapsamına giriyor. Muhtezile'ye göre... İnsanlardan iyilik diye ne sadir olmuşsa, bunları Allah yapmamıştır. Oysa aziz ve cellül olan Allah, onları yapmakla övünmüştür. Sonra Mu'tezire'nin söylediği çok yanlış bir söz de şudur. Allah katında zorlayıcı bir dileme vardır. Eğer gerçekten zorlayıcı bir dileme, insanlara mecbur bırakan bir dileme olsaydı, yaratıklar, tüm mahlukat onun dediği gibi olurdu. Dolayısıyla muhtecilerin bu iddiasına yani bu işi yapan güç ve iradenin Allah'a ait olduğu iddiasına insanlar ona ait bütün bu sözünden dönme ve fiilinde ayrıca durumlarını gördükten sonra kim tasdik edebilir? Yani Allah katında zorlayıcı bir dileme vardır diye kabul edip oysa insanlar isyan eden var, inkar eden var, bunun olmaması bu durumu gördükten sonra kim onu tanı diye tasdik edebilir? Onu aciz olarak gördükten sonra ya da insanlara insanların sayamayacağı kadar çok dilediği şeyi yapma sözü verip sonra da sözünden ceyan birinin sözüne ne ne zaman inanılır ve bundan sonra onun sözüne kimi güvenir? Muhtezile nezdinde böyle bir koruma sahip birinin tehdidinden, azap uyarısından ne zaman korkarlar? Burada kastettiği şey de yani insanlara insanların sayamayacağı kadar çok dilediği şeyi yapma sözü verip Sonra da sözünden ceyan birinin sözüne kim yanar? Yani insan örneğin 80 yaşına kadar yaşayacak diye vaat edip 40'ında cinayete kurban gitmesi, atıfede söylüyor bunu. Muğdezile nezdinde böyle bir koruma sahip birinin tehditinden, azabından ne zaman korkar? Allah haşa güçsüzlüğünü, sözünde durmayışına ve hikmet niteliğine yakışmayan şeyleri aleni kırmak için ne göstermelik ki? Onun sayesinde Mu'tezile mezhebine göre bu durum bilinmiş olsun. Rahbimiz bundan yücedir. Bir şiire gelip bırakalım. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Bir ülkeyi helak etmek istediğimizde oranın zenginlik sebebiyle şımarmış elebaşlarını emrederiz. Böylece onlar o ülkede kötülük işlerler. Bir ülkeyi helak etmek istediğimizde. Buradaki istediğimiz hangi anlamda? Allah'ın baskı altında olmadığı anlamında mı? Allah'ın dilemesi anlamında mı? Emretmesi anlamında mı? Rızası anlamında mı? Dilemek hangi anlamda? Bir ülkeyi helak etmek istediğimizde oranın zenginlik sebebiyle ele elebaşlarına emrederiz. Böylece onlar o ülkede kötülük işlerler. Allah bu ayette halkı kötülük işleyen bir kavmi ve o ülkeyi daha kötülük yapmadan önce yok etmek istediğini bildirmiştir. Allah onların kendi ilminde olduğu üzere günah işlemelerini istemeseydi, bunun yerine hem onların taatte bulunmalarını hem de onları helak etmek isteseydi, bu zulüm olurdu. Şu halde Allah'ın o ilki hakkından sudur eden fiili irade ettiği veya onu bildiği sabit olmuştur. Şu halde Allah'ın o ülke hakkından südür eden fiili irade ettiği veya onu bildiği sabit olmuştur. Nuh kavmine şöyle demiştir. Allah sizi azdırmak istiyorsa size öğüt vermek istesem dahi öğüdüm size kâr etmez. İşte buradaki istemek hangi anlamda? Sen Kâbi veya Mu'tezili Muhatap ise sen yani karşıdaki kişi Kâbi veya Mu'tezili Muhatap. Allah onu azdırmayı dilemez diyorsun ve Nuh'un sözünü insan vehminin aklının almayacağı bir anlama taşıyorsun. Musa şöyle demiştir. Rabbimiz gerçekten sen Firavun ve taraftarlarına dünya hayatının nice dinet ve servetlerini verdin. İnsanları senin yolundan saptırsınlar diye. Rabbimiz, siz ise Allah onlara insanları saptırsın diye değil, doğru yolu bulsunlar diye verdi diyorsunuz. Allah Teala onlar Allah'ın kalplerinizi temizlemek istemediği kimselerdir buyuruyor. Onlar Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir buyuruyor. Siz ise bilakis Allah onların kalplerini temizlemek istemiştir diyorsunuz. Allah Teala Allah bir kimseyi fitneye düçar etmek isterse buyuruyor. Siz ise Allah fitneye düçar etmek istememiştir. Veya ayette geçen fitne imtihandır diyorsunuz. Hazreti Peygamber nasıl olmamasını istiyor veya temenni ediyordu da ona şöyle buyuruldu. Sen Allah'a karşı o kişinin lehine bir şey yapamazsın. Yine Allah Teala şöyle buyuruyor. İnkar edenler kendilerine mühennet vermemizin kendileri için daha hayır olduğunu sanmasınlar. Ve onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Allah bu iki ayette kafir ve münafıklara verdiği nimetlerle onlara ne yapmak istediğini bildirmiş. Muhtezile ise Allah onlara bir şey yapmak istemiyor demiştir. Böylesi kimselere ancak Yahudi ve Hristiyanlara söylenebilecek şu sözler söylenebilir. Siz mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı? Buradaki ayetlerle ilgili tartışma. Buradaki irade etme fiili ve Allah'ın bilmesi. Övgü süreci olan Allah, cehennemi hem cinler hem de insanlarla dolduracağım buyurmuştur. Şu halde bu şöyle soralım. Aziz ve celil olan Allah bu ayette vaat ettiği şeyi yerine getireceğini mi yoksa vaadini yalanlamayı mı ve tehdidini geçersiz kılmayı mı kastetmiştir? İkinci seçeneği benimseyecek olursa çok korkunç bir şey söylemiş ve Allah'ı sefihlik ve yalancılık ile nitelemiş olurlar. Böyle bir şey söylemek de kişiye horluk vesilesi olarak yeter. Mu'tezile Allah'ın bu ayette verdiği vaadi yerine getirmeyi kastettiğini kabul ederse, yani birinci seçeneği benimserse onlara şöyle sorulur. Allah kafir ve münafıkların kendisine itaat etmesini dileyerek ve dolayısıyla onlar kendisine itaat ederken mi yoksa onlar kendisine isyan ederken mi sözünü yerine getirmek istemiştir? İtaat ederken mi, yoksa isyan ederken mi sözünü yerine getirmek istemiştir. Birinci seçeneği benimserlerse itaat ederken seçeneğini verimserlerse Allah zulüm irade, zulüm irade etmiş olur. Zira itatkar cehenneme koyma fiili zulümdür. Dolayısıyla Allah'ın bu fiilin varlığa gelmesini istemesi, zulüm fiilinin kendisinin fiili olmasını istemektir. Halbuki Allah Teala, Allah kullarına zulüm dilemez buyurmuştur. Muhtezile ikinci seçeneği benimserse, yani kendisine isyan ederken bunu söyledi, bunu benimserse hakka boyun eğmiş ve adaleti benimsemiş olur. Cehennemi hem cinler hem de insanlarla dolduracağım. Allah bunu kendisine onlara itaat ederken mi, itaat ettikleri için mi yoksa isyan ettikleri için mi söylemiştir? İhtiyat ederken bunu söylemiş derlerse, Allah'ın bu fiilin varlığa gelmesini istemesi zulüm istemek olur. Allah Teala ise kullara zulmetmez. İsyan ederlerken söyledi, İsyan ettiklerini bildiği için söyledi denilirse, o zaman Hakka boyun eğmiş, adaleti benimsemiş olurlar. Şöyle nerede bir itiş var, konu nerede bitiyor? Şu, sizdir burada bırakalım. Yine Allah Teala şöyle buyurur. Allah onlara ahiretten yana hiçbir nasip vermemek istiyor. Allah kendisinden bütün hayırların sadır olmasının istediği kimse için ise ahirette nasip istemiştir. Allah Teala şöyle buyurur. Siz geçici dünya maranı istiyorsunuz. Halbuki Allah sizin için ahiret istiyor. Ve Allah yükünüzü hafifletmek ister. Böylece Allah müminler için ahiret nasibini istemiş ve istediği olmuş. Kafirler içinde dünya malını istemiş ve istediği olmuştur. Kafirler Allah'a itaat ederken Allah'ın onlar için dünya malını istemesi caiz değildir. Kafirler Allah'a itaat ederken Allah'ın onlar için dünya malını istemesi caiz değildir. Şu halde Allah'ın insanlardan sadır olan fiilleri irade ettiği sabit olmuştur. Burada bırakalım e, bu uzun bir tartışma. Yani, ayetlerde geçen istemek hangi anlamda? Rıza anlamında mı? Emir anlamında mı? dilemi anlamında mı? Yoksa Allah'ın baskaldığında olmadığı anlamında mı? Ayete göre değişiyor. Her anlamı her yerde kullanamayız diyor mağduriliği. Her ayeti bağlamına göre iradeye anlam vermek gerektiğini düşünüyor. Örnekler bu şekilde ilerliyor. Yarın